2x dx'in belirsiz integralini bulunuz. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu integrale ait sonuçları vermektedir? 2x dx'in integrali 2x dx'in ters türeviyle aynı şeydir. Ve 2x üzeri 2, burada 2x'in kuvveti 1'de o zaman bunu 1 arttıracağız. Sonra da bunu arttırdığımız kuvveti olan 2'ye bölüyoruz. Evet, 2x üzeri 2 bölü 2 yani x kare. Aslında buna gerek bile yoktu. Neden mi? X karenin türevinin 2x olduğunu bildiğimize göre, 2x'in ters türevi de x karedir. Şahane. Peki işimiz bitti mi? Hayır. Çünkü bu bunun tek ters türevi değildir. Buraya bir sabit eklememiz lazım. Ama unutmayın sabitin x'e göre türevi x'e göre değişmediği için sıfırdır ve bu yüzden bunun türevi yine 2x olur. Sonuç olarak ters türevler bu formda, yani x kare artı c şeklinde olacak diyebiliriz. Şimdi bu sonucu görselleştirmeye çalışalım. Eksenleri çizerek başlayalım. Bu y ekseni, bu da x ekseni. y eşittir x karenin nasıl göründüğünü biliyoruz, öyle değil mi? y eşittir x karenin grafiği budur. Peki, buraya bir sabit eklersem ne olur? Mesela c yerine 2 koyarsam, y eşittir x kare artı 2'nin grafiği neye benzer? Bu, y eşittir x kare ve bu durumda c 0'a eşit. Az önce dediğim gibi, c için pozitif bir değer seçersem ne olur? Mesela 2 değil de 5 olsun. y eşittir x kare artı 5. C, 5 olduğunda eğri, y eksenini 5'te keser. Yani yukarıya doğru 5 birim ötelenir. Ve grafiği de bu olur. Verilen grafikler arasında buna en çok benzeyen grafik bu. Ama kafanızda bazı soru işaretleri oluşmuş olabilir, dikkat edecek olursanız, bu grafikte bu noktadan geçen bir eğri de var. Ama biz sabit sayı ekliyorduk. Eğri nasıl aşağı hareket edecek ki? Unutmayın, sabit herhangi bir sayı, hatta negatif bir sayı da olabilir. Burada c, 5'ti, buradaysa 0, ama c, eksi 5'te olabilir. y eşittir x kare artı eksi 5'in grafiğini çizmek istersek, x kare eğrisi 5 birim aşağı ötelenir. y eksenini eksi 5'te keser. Evet, işte buna benzer. Bu 5 birim yukarı ötelenmişti, bu ise aşağı. Peki, tüm bunlardan ne anlıyoruz? Eğri, sabit'e göre yer değiştiriyor, bunu anlıyoruz. Sabit, pozitifse yukarı, negatifse de aşağı. Kısacası doğru cevap B. Bu grafikteki tüm eğrilerin türevi 2x'tir. Başka bir şekilde düşünecek olursak, 2x dx'in integrali ya da ters türevi, x kare artı c'dir. Ve olası tüm x kare artı c'lerin grafikleri de, isterseniz çizmeye devam edebilirim, burada gördüğünüz şekilde verilmiştir.